2020 yılı baharından bu yana bütün dünya e, korona etkisi altında e, sorun, 2020 size neler getirdi? E, 2020 e, korona tabii bizi biraz üzdü, hayatımızı değiştirdi, e, alışkanlıklarımızı, iş anlayışımızı biraz değiştirdi ama bize pozitif e, bir tarafı da e, biz yeni bir inşaat projesine başladık. O bizi çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor. Ee, yeni bir inşaat getirdi, yeni bir e, proje getirdi bize 2020. Yeni bir motivasyon içindesiniz yani. Evet. Emlakçılığın, gayrimenkul uzmanlığının dışında <gülüyor> bir de e, topraktan bir inşaata başladınız. Evet. Aynen. Tam olarak e, nerede? E, Kuzey Almanya'nın Hannover şehrinde. Laudson bölgesinin Rettin semtinde bulunuyor. Yani Hanover merkeze yaklaşık 10 kilometre bir uzaklığı olan küçük butik bir projedir. 7 tane daire inşa ediyoruz orada. Daire büyüklüklerimiz 50 metrekareden başlıyor, iki odalı. 150 metrekareye kadar dubleks bir daire şeklinde, 4-5 odalı bir daire bünyesinde devam ediyor. Ha, güzel, peki e, ne kadar e, önce başladınız? Bunun ön hazırlıklarına, evet. 2020 yılında e, yaz sonu sonbahara doğru sanıyorum yıkıma başladınız ama evet. bence bunun çok daha öncesi var. Tabii. Ne kadar zaman evet. önce siz bu projeyi başlattınız <gülüyor> ve kiminle başladınız? Evet. Şimdi Almanya'da inşaat projeleri biraz uzun sürüyor. Bunun bir ön aşaması var, bir planlama dönemi var. Arsamızı biz 2016 yılında yani 4 sene önce satın almıştık. Aldığımız dönemde buraya işte yıkıp bir inşaat yapalım diye bir düşüncemiz yoktu. Daha sonra oluşan bir düşünceydi bu. Biz yaklaşık 2018 yılından beri bu kararı aldık. Burada yeni bir inşaat yapacağız. Yani iki yıl bir planlama süresi ve izin süresi geçti. Ee, bunu da kısaca bir anlatacak olursam, <gülüyor> önce bir e, mimarımızı bulduk. Mimarla bir ön çalışma yaptık. E, konsert çalışması yapıldı. Nasıl bir şey yapabilir şeklinde. E, ve ilk planlamamızda üç katlı düşürmüştük. E, ve bunun bir ön e, talebinde bulunduk. Ön dilekçeyi verdik. E, buradaki Laatsın Belediyesi, İnşaat ve İmar Bölümü'ne. Ee, orada yapılan incelemede e, binamızın e, biraz yüksek olduğu söylendi. Bir kat azaltmamız gerektiği e, bize bildirildi. Biz de ona göre değişik çalışması yaptık. E, ve içeri verdik şeyimizi iznimizi. E, i̇znimiz 2019 yılının e, sonbaharında geldi. Yapı izni. E, ve ona göre e, diğer mevcut e, mühendislikler e, kapsamında bir ön araştırması yapıldı ee, ve onlar bittikten sonra işte bu sene içinde e, inşaata başladık. Daha önce tabii ki e, yıkım çalışması yapıldı. E, yıkıcı bir firmaya e, yıkım işleri verildi. O da yaklaşık bir ay sürdü. E, ondan sonra ana yüklenici firmayla bu sene e, inşaata başladık Ekim ayında. Ekim, Kasım, Aralık e, iki ayı geçkin bir zamandır. İnşaat şu anda ne aşamada? Hı hı. İnşaatımız e, e, şu şu anda e, yani zemin katına çıktık, e, kiler bölümünü bitirdik. E, o orası bizim çok zamanımızı aldı çünkü inşaatta en önemli alan zaten biliyorsunuz temel. E, önce kazı işleri yapıldı, daha sonra e, arkadaki komşularımıza e, Komşularımızın ulaştığı bir yol var. O yolun da bir şekilde garantiye alınması gerekiyordu. Oradan geçer giderken insanların arabalarıyla bizim inşaatın çukuruna düşmemesi şeklinde. O yolun bir sağlamlaştırma çalışması yapıldı. Bir de sanıyorum doğal parka yakın olduğu için inşaat yeraltı suları tehlikesi altında da çalışma durumunda kaldınız. Bir de Evet. Ee, siz şu anda sanıyorum su basmanın da bitirdiniz. Yani sizin e, bodrum dediğiniz, kela dediğiniz yer aslında bizde su basmanı olarak geçiyor. Evet doğru. Ee, yani su basman seviyesindeyiz. Ee, temeller işte atıldı. Ee, ondan sonra e, e, kiler özel bir e, yani küvet şeklinde bir korumalı bir e, duvar ve beton teknolojisiyle yapıldı. Yani dışarıdan. İçeriye su sızma, sızması imkansız. Burada en yüksek teknolojiyi kullandık. En kaliteli ürünlerle çalıştık. Dediğiniz gibi yaklaşık 2-3 kilometre ötede bir ırmak geçiyor. Ve ırmağın kolları var burada. Eğer sular fazla, yağmurlar çok yağarsa ve toprak suya doyarsa bir şekilde bu yukarı çıkıyor. Biz de bu yaptığımız teknoloji sayesinde bizimkilerimiz çok sağlam olacak ve içine hiçbir şekilde su gelmeyecek. Bundan dolayı çok fazla mühendislik ön çalışmaları yapıldı, planlar yapıldı. Atık suları nasıl, nerede toplayacağız, hangi kanaldan gidereceğiz? Bunlar bayağı bir zaman aldı, o yüzden bayağı bir geç başladık. Tabii projenin finansmanını da garantilememiz gerekiyordu. Burada Hannover'in tanınmış bankaları, Foxbank'la bir işbirliği içindeyiz. Onlar projemizi finanse ediyor. Ee, ve şu anda e, giriş katının duvarlarını örüyoruz ve bundan e, iki gün önce bir e, temel atma törenimiz e, gerçekleşti. Onunla birlikte e, lansmanımızı da yaptık. E, şu anda e, bu yedi daire e, satışa açılmıştır. E, yani aşamamız üç ayda geldiğimiz bayağı bir yol aldık diyebiliriz. Şu ana kadar e, projenin içinde çalışan kaç e, e, çalışanınız var, bunun isimleri neler, e, ne kadarı Türk, ne kadarı Alman işbirliği onu merak ettim. Evet, e, şimdi e, sevgili ortağım Feridun Ağacı bizim inşaat mühendisimiz. O proje, proje genel kontrollerini yapıyor. E, ondan sonra mimari çalışmamızı e, Strate e, mimarlık yapıyor. Ee, onun bünyesinde 3-4 çalışanı var, ee, e, e, e, Bay Work-Up İç çizimleri yapıyor, ee, ondan sonra Bay e, Strate genel yüklenici ve genel danışmanımız mimari açıdan, ondan sonra sevgili yeğenim e, Barış Bakır da mimari e, açıdan bizi destekliyor projeyi, görselleme konusunda, planlama konusunda. Haftalık e, görüşmelerimiz, yani inşaat alanında her hafta bir görüşmemiz oluyor. Gidişatı konuşuyoruz. Onun dışında e, ana yüklenicimiz e, Kerna e, firması, Latsın'dan. 50 yılın üzerinde bir tecrübeye sahip bir firma. E, kuşaktan kuşağa gelmiş e, çalışmalar yapıyorlar kendileri. Onlar bizim çatı kapalana kadar e, bütün inşaatımızı onlar yürütecekler. Bunun ötesinde tabii... Atık suları konuştuğumuz bir su, su işlerine bakan bir inş, mühendislik firması var. Ondan sonra o toprağın tetkikini yapan, yani inşaata başlamadan önce bir tetkik yaptığımız başka bir mühendislik firması var. Yerden örnekler alındı, laboratuvarlara gönderildi. Orada ne var ne yok o incelendi. Suyun doyumluluk oranı incelendi. Ondan sonra statik konusunda bize yardımcı olan Bay Föge var. Bütün statik hesaplarını o yaptı. Yani birçok disiplin var bu inşaatta. Ve her disiplin içinde bunun konulu uzmanı mühendis firmalarla ve mühendis şahıslarla çalıştık. Tabii bütün bu çalışanlar ve kurumlar hı. size ekstra yük getiriyor ve bunu da daire fiyatlarına yansıtacaksınız doğal olarak. Başka türlüsü düşünülemez. Aşağı evet. yukarı öngörünüz nedir? Daireler kaç metrekareden başlıyor? Hı hı. Kaç evet. tane ve yaklaşık maliyeti ve sizin Hı -hı. satış fiyatınız nasıl olacak? Evet, ee, hemen sorunuzu cevap vereceğim. Daha önce bir sonraki soruda unuttuğum cevabı iletmek istiyorum. Ne kadarı Türk, ne kadarı yabancı demiştiniz. Ee, sonuçta yüklenici firma, işi yapan firma Türk kökenli bir firma. Yani biz e, kibar emlak veya kibar İnşaat şeklinde ee, ben ve partnerim halde Türk kökenliyiz, yeğenim Türk kökenli bizim danışmanlığımızı yapan arkadaşlarımız ailemizden fertlerimiz var onlar Türk kökenli. Onun dışında şu anda çalıştığımız birçok firma Alman menşeli firmalar. Yani burada özellikle Alman olsun diye bir şeyimiz saplantımız yoktu. Ama onlar onların çok güzel referansların olduğunu öğrendik. Biz de hâle Türk kökenli bir firma olarak bir Almanlarla Alman firmalarla çalışmak bizim için keyif veriyor çünkü. Her şey e, söylenen e, uygulananla aynı oluyor. Yani güvenilir. E, ondan sonra i̇şi, geleneksel firmalar işi biliyorlar. İşi birinci elden öğreniyorsunuz yani. Eğer devam edebiliriz. Istersen... Sonuçta ürünü Almanya'da satıyoruz. Almanlara satacağız. Yani Almanların da bizle beraber iş yapması bize gurur veriyor. E, yani e, hani fiyatları da gayet normal fiyatlar. E, yani e, birçok yabancı ucuz firma bulabilirsiniz ama. Belki kaliteyi bulamayabilirsiniz. O yüzden e, biz hem e, işi ehline vermek istiyoruz. Bu da tesadüfen e, Almansa seve seve veriyoruz. Yani burada bir sorunumuz yoktur. Hı hı. Şimdi e, diğer sorumuza geliyorum. E, dediğim gibi 7 tane e, dairemiz var. E, giriş katında 3 dairemiz var. Bunlardan bir tanesi dublek şeklinde. E, ufak 50 metrekare bir dairemiz var. Dublek dairemiz 150 metrekare. Yani 3 katı büyüklüğünde düşünün. Bir de e, e, tekerlekli sandalyede oturan özürlere özellikle yaptığımız bir dairemiz var. Yaklaşık 100 metrekare girişte. Ve bütün dairelerimizde siz asansörle ulaşabiliyorsunuz. Ve e, kiler, giriş, birinci kat ve çatı katı olmak üzere toplamda 4 tane katımız var. Ve 4 katı da asansörle hiçbir sorun olmadan ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir eşik yok. Yani Almanya'da biz bariyere frei, yani engelsiz e, ulaşım dediğimiz sistemi uyguluyoruz. E, fiyatlarımız da yaklaşık e, 5000 Euro civarında metrekare fiyatımız. E, evin büyüklüğüne göre bu e, hafif ön üzerine çıkabiliyor ve onun altına inebiliyor. E, fiyatlarımız biraz belki yüksek gelebilir size kulağınıza ama e, bu fiyatları siz e, öyle düşünün ki bir sene ödeyeceğiniz fiyat, sonra ödeyeceğiniz fiyat bu. Bizimle bir sözleşme yaparsanız biz size evin kalitesini bildiren bir liste veriyoruz ve o kaliteyi size teslim edeceğimizi vaat ediyoruz. Ve ödemeseniz siz evi teslimat halinde yapıyorsunuz. Yani sizden önceden hiçbir ödeme talep etmiyoruz. Sadece bankanın onayını istiyoruz ve beraber notere gidiyoruz, sözleşme imzalıyoruz. E işte önümüzdeki sene, yani 2021 Ekim ayında teslimat planlıyoruz. Teslimat döneminde de sizden para istiyoruz. Daha önce bir şey istediğimiz yok. E güzelmiş o zaman. Aldık gitti biz de. Hayırlı olsun. <gülüyor> hemen evin anahtarını vereyim size. Evet lütfen. <gülüyor> Şu anda ana ana anahtarımız e cebimizde o yüzden verir miyim? E görüşmeden hemen sonra ileteceğim size. Tabii önüne otaya gidip sizden imza istiyoruz. Sahi mi? Peki. Verdim <gülüyor> gitti. Aldım gitti. <gülüyor>